Merhaba arkadaşlar bu videoda 28 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Venüs Neptün etkileşiminden bahsedeceğim geçtiğimiz hafta itibariyle Oğlak Burcu'nda bir yeni ay enerjisi hakimdi. Oldukça aslında zorlayıcı açıları da mevcuttu. Ancak akabinde Merkür ve Neptün arasında meydana gelen pozitif etkileşimle beraber yeniden umutlanmaya başladığımız bir gündem de hakim oldu. Bunun yanı sıra tabii ki biliyorsunuz 29 Aralık tarihinde Merkür Retro hareketi başlayacak ve hali hazırda içinde bulunmuş olduğumuz süreçte Merkür'ün gölgeli günleri etkisi altındayız. Merkür Retro Merkür dair video paylaşabilir miyim bilmiyorum. Paylaşayım Yorumlarda e, siz de fikrinizi paylaşırsanız sevinirim. Çok fazla bahsediliyor. E, zaten Merkür Retrosu'nu hemen hemen bilmeyen yoktur ama e, bu Merkür Retrosu'na has durumlardan bahsedeyim mi? Yorumlardan lütfen paylaşın. Ancak Merkür Retrosu'nun hemen öncesinde ve Merkür Retrosu'nun başladığı esnada etkili olacak bu görünüm. Yani Venüs ve Neptün arasındaki e, açı oldukça keyifli olacak ve bazılarımıza gerçekten güzel haberler ve müjdeler getirecek gibi gözükmekte. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Yine kanala destek olmak isteyenler hem aşağıdaki teşekkür butonundan hem de katıl butonundan kanala destek olabilirler. Yine aşağıda linkten telegram grubumuza katılabilirsiniz ve beni instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ocak ayında bir çekiliş Olacak Yılbaşı olduğu için arkadaşlar yoğunluğumdan dolayı Aslında çok fazla zaman ayıramadım Yılbaşına denk getirmeyi planlıyordum ama Ocak ayında 24 Ocak tarihinde Kanalımızın 5. yılı olacak Dolmuş olacak Böylelikle hem 100.000 aboneyi hem 5. yılı Kutlamış olacağız Gördüğünüz gibi 100.000 aboneye 5 yılda geldik Yani tırnaklarımızla kazıya kazıya Gerçekten Binlerce artık video Çeke çeke geldik Sizlerle de ee, ...uzun süredir etkileşim içerisindeyim. Kendi halimde beni bilen ve görenlerle ilerliyoruz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bir aramızda çok güzel duygusal bağlar kuruldu. Hiç tanışmasak bile, hiç konuşmasak bile e, beni seven, destekleyen çok güzel yorumlar alıyorum o arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Nedense böyle duygusal bir giriş yaptık. Neden? Çünkü Venus Neptün etkileşiminden bahsediyoruz. E, tabii ki e, bir balık burcu olarak da bu etkileşimi bu şekilde e, yorumlamak e, daha uygun olurmuş demek ki. Şimdi Venus Neptün etkileşiminden bahsetmeden önce aynı dereceleri tetikleyen birkaç görünümden bahsedeceğim. Yani biraz sizi geçmişe götüreceğim. Burada özellikle 10 Kasım civarında Venüs ve Neptün arasında yine güzel bir açı oluşmuştu. Ancak bu esnada Venüs akrep burcunda zararlı bir konumdaydı arkadaşlar. Yine 22 derece balık ve 22 derece akrep burcunu tetikleyen bir görünüm meydana gelmişti. Yani bu dönemlerde bu alanlarda etkileşim yaşadıysanız muhtemelen yine yaşayacaksınız ama Venüs'ün o zararlı etkisinden biraz daha sıyrıldığımız için ve biraz ev sistemimiz değiştiği için farklı alanlarda deneyimleyebilirsiniz. Hakeza 12 Kasım tarihinde Merkür-Neptün arasında yine 22 derece balık bandında bu üçgen açı meydana gelmişti. Bununla beraber tabii ki Aralık ayına geldiğimiz zaman biraz sert görünümler de aslında etkin oldu. Bilhassa 2 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi yine 22 derece yay ve 22 derece balık burcunda. Akabinde 4 Aralık tarihinde Venüs-Neptün karesi 22 derece yay ve 22 derece balık burcunda etkin oldu. Yine aynı dereceler ancak tabii ki Venüs'ün ve Merkür'ün konumları değişti. Şimdi ise biliyorsunuz Venüs ve Merkür oğlak burcuna ilerledi. Bir oğlak sterliumundan bahsediyoruz. İşleri biraz daha ciddiye alıyoruz. Biraz daha karamsar olabiliriz. Biraz daha negatif bakıyor olabiliriz ama aslında bir taraftan da desteklendiğimiz görünümler var. Yok değil. İşin ciddiyeti önemli artık bizim için arkadaşlar. Boş konuşan, boş vaatlerde bulunan insanlarla değil de. Gerçekten bize bir takım taahhütler veren, bunun arkasında duran, yani sözünün içini dolduran, sözünün arkasında duran insanlar daha etkin oluyor. Yani arkadaşlıklarımız, dostluklarımız ve ilişkilerimizde bunlara daha çok ehemmi, ehemmiyet verdiğimiz bir süreçteyiz. Evet, oğlağa uygun bir kelimeyi <gülüyor> çıkaramamak. Yani burada özellikle dediğim gibi ciddiyet, güven, sadakat ve aslında verdiği sözün arkasında durabilmek. Yani oğlak burcu... Aslında sözlerden ziyade eylemle ilişkili bir burçtur. Yani çok çalışan, çok çabalayan, çok mücadele eden ve hak ettiği noktaya aslında tırnaklarıyla kazıyarak gelen bir burçtur. Dolayısıyla e, oğlak sterlümü olanlardan gerçekten çok çalışan ve çabalayan insanlardır. Yani var oldukları konuma hiç de kolay yollardan gelmemişlerdir. Hatta bir takım gecikmeler ve ertelemeler ile de karşı karşıya kalmış olabilirler. Ama hırslıdırlar, azimlidirler. Hedefleri vardır, vizyonları vardır. Ve boş e, konuların peşinden koşmazlar. Yani hayal dünyasında yaşamazlar arkadaşlar. Yani e, satürnyen yani kişilikler, oğlak, burcu etkili kişiler e, gerçekten hedefi belirler ve yapabileceklerini, sınırlarını zorlayarak e, gerçekçi hedefler belirler diyerek o hedefin peşinden koşmak isterler. Şimdi ise bu bahsedeceğim etkileşim aslında işin içine biraz hayalleri de katıyor. Yani evet hedeflerimiz var, hayallerimiz var, umutlarımız var ve gerçekten de bunun için çalışmaya, çabalamaya, emek vermeye de niyetliyiz. Yani konumuz her neyse bu bir ilişkiyse, bu bir işse, bu bir dostluksa, bu bir ailevi bağlantıysa hem hayalini kuruyoruz hem de bunun için çabalamaya gönüllüyüz arkadaşlar. Yani demek ki Kısa yoldan bir şeyleri elde etmeye çalışmıyoruz. Hal böyleyken tabii o yay enerjisinin hava ile beraber Aralık ayının başlangıcında yaşamış olduğumuz gelelim. Belki de çok fazla üzerinde duramayacağımız, çok fazla üstesinden kalkamayacağımız, gelemeyeceğimiz durumların içerisine bizi çekmiş olsa da yıl sonunda aslında durumu toparlıyoruz. Ve gerçek olan nedir? Samimi olan nedir? Bizim yapabileceklerimiz nelerdir? Bize yapılanlar nelerdir? Bunlara bakmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden konu her neyse çaba göstermek ve çaba görmek. Hepsinden önemli olacak bu noktada konu bir hayal bile olsa burada demek ki hayaline doğru bir adım atmak gerekecek. Şimdi 25 Aralık tarihinde Merkür ve Neptün'ün yine benzer açılarında meydana gelmişti bu görünüm. Özellikle bu dönemde bununla alakalı bir fikir bir karar gelmiş olabilir aklınıza yani bir hayaliniz için bir hedefiniz için ulaşmak istediğiniz bir nokta için belki aklınıza bir fikir geldi belki bir haber aldınız belki bir telefon geldi belki biriyle tanıştınız. Durduk yere ilham gelen konular olmuş olabilir. Şimdi ise aslında bunun daha tatlı ve keyifli yanlarını görme süreci. Tabii ki hepimiz aynı etkileri almayacağız arkadaşlar. Aşağıda yorumlara yazmayın. Gene bir şey olmadı yazmayın. Ben dereceleri veriyorum. Ve bu açılar karşınıza çıkan fırsatlar noktasında evet yol göstericidir. Ancak eylemsiz kalırsanız hiçbir gezegen, hiçbir... ...tutulma veya gökyüzü olayı size bir şey yaptıramaz. Yani tüm gün yataktan çıkmıyorsanız... ...bu gezegene en fazla işte bir saat daha fazla uyarak... ...veya bir saat daha az uyuyarak deneyimlersiniz. Yani bu açıdan bakmaya gayret gösterelim yani bugünlerde aklımıza gelen fikirler bizi arayan kişiler ve yaşamış olduğumuz mutluluk bizi tatmin eden konu Neyse ona odaklanmaya çalışalım yani biraz da biz de çaba gösterelim arkadaşlar oğlak enerjisini bünyemize aktive etmeye başlayalım şimdi Venüs ve Neptün arasındaki sekstil açıyla beraber Aslında daha romantik daha tutkulu daha sağlam ilişkilere çekilmek isteyeceğiz burada Aslında kendimize de daha çok bakmak isteyeceğiz arkadaşlar yani görünümümüz bizim için daha önemli olacak. İnsanlar üzerinde bırakmış olduğumuz intibayı önemseyeceğiz. Bununla beraber e, eğer bir partner e, veya bir ilişkiden bahsediyorsak daha seveceğin, daha romantik e, sizi düşünen, empati geliştiren insanlara çekileceğiniz veya sizin de ilişkilerde aslında daha çok fedakar karşı tarafı anlamaya önem veren e, hassas bir e, tutum sergileyeceğiniz. Bununla beraber tabii ki e, ruhsal ve maddesel birlikteliğin e, vücut bulmuş halinin, şeklinin aslında daha da önemli olacağı bir gündem. Çünkü hem balık enerjisi hem de oğlak enerjisi yani somut anlamda da e, uygunluk ve e, manevi anlamda da, ruhsal anlamda da uygunluğu önemser. Bununla beraber Tabii ki sanatsal faaliyetler, dans etmek, e, müzikle ilgilenmek, resim yapmak, e, farklı bir e, yeteneğinizi geliştirmek varsa şayet, e, belki bu süreçte müzikle daha çok zaman geçirebilirsiniz, dans edebilirsiniz, size çok iyi gelecektir. Yani o içinizdeki yaratıcı enerji, yani o dişil enerjiyi aktive edecek e, görünümlerdir bunlar. Bununla beraber elinize kalem, kağıt alıp karalayabilirsiniz e, ...düşüncelerinizi, hislerinizi, hayallerinizi hazır yeni yılda geliyorken geçmişinizi değerlendirebilirsiniz. Yani aslında e, kurban psikolojisine girmiş olduğunuz konularda sizler ne kadar emek verdiniz, ne kadar çaba gösterdiniz, ne kadar güven verdiniz de e, o kadar güven bekliyorsunuz. Yani bunlarla da ilgili aslında yüzleşmeler olmalı diye düşünüyorum. E, tabii alışveriş yapmak yine önemli olabilir. Yani tarzınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Kendinize yeni bir tarz oluşturmak isteyebilirsiniz. Daha çekici gözükmek, daha güzel, daha yakışıklı gözükmek her zamankinden daha önemli olabilir. Yani kendinize de fiziksel bütünlüğünüze de yatırım yapmak isteyeceğiniz bir süreç. Yine kozmetik ürünler, estetik operasyonlarla alakalı da artışlar gözlemlenebilir arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki daha şefkatli olmak, daha iyicil olmak, daha hassas olmak her zamankinden. Önemli, Sezgiler çok önemli. Bu dönemde rüyalar çok önemli. E, karşımıza çıkan durumlar belki hani radyoyu açtığımızda karşımıza çıkan bir şarkı bile oldukça büyük sezgisel mesajlar verebilir. O an aklımızdan geçen konuya dair bazı sinyaller verebilir. Yani bu tarz eş zamanlılıklarda bence çok artacaktır. Sizi mutlu eden detaylar bu ufak nüanslardan da çıkabilir. Mevcut ilişkilerde romantizmin artacağı. Veya yeni birliktelikler kurulacaksa, daha tutkulu birlikteliklerin kurulacağı, daha bağlı, daha sıkı birlikteliklerin kurulacağı, hoş karşılaşmalar da yaşanabilir. Ee, özellikle aradaki çekimin e, manyetizmanın çok önemli olacağı bir süreçten bahsedebiliriz yine dediğim gibi lüks tüketim yani işte e, bize iyi gelecek veya bizim beklediğimiz hediyeleşmeler e, kozmetik sektörüne yapılan yatırımlar mücevherler e, biraz daha hani bizi hoş kılacak e, artık alışverişler bilmiyorum bu ekonomik konjüktürde ne kadar mümkün ama ee, ...olabilir yine de tabii ki. Ee, evin dekora, dekorasyonu ile alakalı yani evi güzelleştirmek, evi süslemek, evi dizayn etmek, eşyaları düzenlemek adına yine e, çalışabilir bu etki. Dediğim gibi sanatsal faaliyetler açısından önemli olacaktır. Ee, özellikle burada e, yine tiyatroya gitmek, film seyretmek sanatsal faaliyetleri takip etmek çok daha iyi hissettirebilir. Aynı zamanda yardıma muhtaç kişilere, hayvanlara, barınaklara yardımda bulunmak çok daha verimli olacaktır arkadaşlar. Yani biraz daha aslında sevgiyi almak ve vermekle alakalı yani sevgiyi paylaşmak ve çoğaltmakla alakalı bir ...süreçten bahsediyoruz. Yani sevgi verdikçe azalan bir şey değildir. Aslında paylaştıkça çoğalan bir şeydir. Bu duyguyu daha çok kendimize entegre edebiliriz. Yani bir şarkı vardı hayat sevince güzel, <gülüyor> sevince tatlı gün. Yani o şarkıdaki ambiyansı hatırlayanlar aslında öyle bir durum yani. Dans dans edelim, işte müzik dinleyelim, sevelim, sevilelim, güzel şeyler paylaşalım. Yani bu enerjilerden bahsediyoruz. Ee, dediğim gibi hani e, bu aslında Neptün etkisiyle beraber hani o e, as aslında içinde bulunduğumuz o gerçekliğin. Ekonomik sıkıntıların e, ve umutsuzlukların e, bir ufak esi olabilir. Yani es niteliğinde kendimize güzel bir zaman dilimi yaratabiliriz. Aslında hafta boyunca da etkili olacaktır. Yıl sonuna kadar da etkili olacaktır. Merkür retrosunun da etkisinin başladığını düşünecek olursak. Belki geçmişte kırgınlık yaşadığınız insanlarla yeniden bir araya gelebilirsiniz. Aslında birbiriniz için ne kadar değerli olduğunuzu fark edebilirsiniz. Veya o insan için ne kadar değerli olduğunuzun farkına varabilirsiniz. Bu gibi karşılaşmalarda Önemli olacaktır. Yine e, din ve maneviyatla alakalı arkadaşlar bol bol dua etmek, size iyi gelen e, dini ritüeller, manevi ritüeller her neyse bunlara yönelmek çok daha iyi, e, iyi gelecek ve modunuzu yükseltecektir. Sezgiler çok artacak, e, rüyalar çok farklı hale gelecek, daha pisişik deneyimler yaşanabilirim. Veya kendinizde bazı özellikler keşfedebilirsiniz. Ancak burada tabii ki bu açı biraz da bizim çabamızla, biraz bizim hareketimizle aktif olacak bir açı. Dolayısıyla evet böyle bir hissiyat gelebilir içimize. Ama bunu ne kadar çalıştıracağımız da tamamen bize bağlıdır. Yani yıl kapanmadan belki işte bazı insanlarla helalleşmek için veya kendi içinizdeki hesaplaşmaları tamamlamak için aslında bir fırsat. Hazır retro etkisindeyken geçmişle alakalı kırgınlıkları, kızgınlıkları bir kenara bırakabilirsiniz veya geçmişinizde kalmasını istediğiniz insanlarla güzellikle ayrılabilirsiniz. Bu da bir yoldur. E, o nedenle güzel bir etkileşim olacağını düşünüyorum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi özellikle... 22 derece oğlak, 22 derece balık civarında yani 20 ila 25 derecesi arasında gezegenleriniz varsa toprak ve su gruplarında çok daha pozitif etkiler alacaksınız. Diğer gruplarda tabii ki farklı etkiler çalışacaktır ama özellikle bu dereceler önemli olacak. Haritanızda hangi alanların aktif olduğunu anlayabilmeniz açısından paylaşıyorum. Evet güzel bir gün olsun, güzel bir süreç olsun. Artı eksi iki gün boyunca etkili olacaktır bu görünüm arkadaşlar. Umarım güzellikler hayatınıza dahil olur bu süreçte. Yeni yıla güzel enerjilerle, güzel motivasyonlarla giriş yaparsınız diye temenni ediyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlu günler, hoşçakalın.